12. sezonun ortasında hemen hemen geldik. Yeni haberlerde elbette ki geldi. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak 26 Mayıs'ta başlayacak olan mücadele haritaları sırasıyla bunlar. Düello modunda oynanacak. 10 maç kazanınca mega kutu verilecek. 4 kez kaybetme şansımız var. Bu mücadelenin videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bir de yeni karakter Bonnie'nin ne zaman geleceği kesinleşti. 1 Haziran'da oyunda olacakmış. Tabii ki de bir hafta önceden deneme mağarasına gelecektir. Bugünlük bu kadar. Bu bilgiler gelene kadar değişiklik gösterebilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.